Salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adedeyn amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Üçüncü cüz, birinci bölüm hisse ala kader iledir Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarının kader muazenesinde anlaşılabilmesi onların varlık cihetindeki karşılıklarıyla mümkündür. Yeryüzünde bir şeyin şey olabilmesine gitmeden evvel kendisine ait olan özelliklerin onda cem olması gerekir. Bu büyük bir cemiyetin küçük bir parçası gibi görünebilir. Cenab-ı Hakk'ın varlığının en büyük özelliklerinden birisi her bir Küçüğün içinde büyük bir sistematiğin varlığıdır. Büyük bir sistematik küçük bir sistemin içine konulduğunda artık ona büyük sistemin küçük parçası denilemez. İnsanoğlunun en büyük nefsani illetlerinden biridir ki yaşadığı topraklarda veya çalıştığı bir ortamda sistemi kendi zihniyle tasarlayarak Orada var olan bir kişinin, bir nesnenin yahut bir objenin gereksiz, çok da önemli olmayan herhangi bir şey şeklinde ifade edilmesidir. Bu ifadelerin içerisine hele ki insanlar dahil edildiğinde garip bir hal alır. Vücudumuzda fazladan organlar, fazladan damarlar, fazladan ve hatta gereksiz görülen yapılar bu cümlenin garabetiyle hasıl olur nefis öyle bir illet ki başka bir cüzün içinde beyan edileceği üzere şeylerin içerisinde var olan cem olmadan evvelki özelliklerini yok bilir bu sadece kendisini tamam bilmesinden kaynaklanır halbuki yaratılmış olan her mikro sistemin içerisinde makro bir anlayış vardır. Bu anlayış olmasa varlığın insana hizmet ettiği beyan edilemez. Allahu Zülcelal Hut suresinin 56. ayeti kelimesinde kerimesinde şöyle buyuruyor. billah inni tevekeltu ala'llahi rabbi ve rabbikum. Ma min dabetin illa huve akhizun bi nasiyetha. İnne rabbî alâ sırâtin Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a şüphesiz ben tevekkül ettim. Hiçbir mahluk yok ki onun anındaki kader hükmünü tutmuş olmasın. Şüphesiz benim Rabbim doğru yol üzerindedir. Allahu Zülcelal'i anlayabilmek onun varlığının içerisindeki sistemi kavrayabilmek binasiyetihe ifadesinde perçem olarak ifade edilir. Arap dünyasında ve diğer üst lugatlarda bakıldığında binasiyetihe ifadesi bir varlığın varlık olabilme özelliklerinin merkez hükmü perçem anlamındadır. Birisinin perçeminden yakalayıp tutu vermek, onun nasibi olduğu herhangi bir şeyden alıkoyabilmek koyabilmek, yahut onu yönlendirebilmek, yahut onu yönetebilmek anlamına gelir. Herhangi bir bilgisayar programını çözmeye gayret eden kişinin şimdi en önemli özelliğini buldum. Bundan sonrası kolay demesi gibidir. Ana formül, merkez hükmündedir. İçindeki herhangi bir değişkenin varlığının iddiası değişmeyecek hükmün değişebilirliğine dair bir iddia olur. Halbuki maddenin tamamında sabitler vardır. Sabitler değişkenlerin değişmezliği anlamına gelmez. Bir şeyin değişmezliği ile sabit olması arasında Farklar vardır. Sabit bir zemin üzerinde gerekli olan koşuldur. Değişkense zeminin değişmemesi halinde dahi değişebilir özelliklerin varlığıdır. O halde Cenab-ı Hak'ın yaratmış olduğu hücmü kader ilahi bir teyakkuz içerisinde maddeye kendine has bir özellik takdir etmiştir. Bu takdir kudret altındadır. Öyle bir kudret ki onun tutulmuş olması hisseyi ala ile anlaşılır. Elbette ki bir taş hem kendi vazifesini ifa etmekte aynı zamanda yeryüzünde var olacak insan için ala bir hizmete tabi olmaktadır. Bu yüzden maddede tezahür Esmaül Hüsna ile mümkündür. Zira Rabbül Alemin'in kudreti tecelliye ilahide birden fazla esmadan hasıl olsa varlık madde olarak bunu taşıyamaz. Manayı ilahi için ruh gerekir. İnsanın birden fazla Esmaül Hüsna ile Rabbini arayıp bulabilmesi onun madde özelliğinden sıyrılabilmesi ancak Cenab-ı Hak'tan verilen özel bir hüküm iledir. Maddede var olan kader onun daha üstün olan bir kadere mecbur edildiğinin göstergesi oluyor. Zira Allah-u Zülcelal ayeti kelimede tutmuş olmasın ifadesiyle maddenin kendi istekleriyle hareket edemeyeceğini beyan eder. Maddenin istediği kendisine konulmuş sınırlarla tamamen sabitlenmiştir. Değişkenler bu sabitlerin yeni bir sabite kavuşmasıyla mümkündür. O halde değişmez ilkeler içerisinde sabitlerle hareket eden bir sistemin değişken bir unsuru farklı algılaması gerekecektir. Yeryüzünde ve evrende kendi fikriyatı yahut kodlanmış biçimiyle farklı cihetlerde hareket edebilen hiçbir maddeye denk gelemezsiniz. Uzay boşluğunda gezmekte olan bir meteordan tutun da, yeryüzünün derinliklerinde var olan ısıdan dolayı erimeye yüz tutmuş maddelere kadar Hiçbirisi kendisine tayin edilmiş olan bir başka yerde ve bir başka şekilde var olamıyor. Varlık ciheti işte bu manada sabitler üzerine dengelenmiş. Ancak bu dengenin üzerinde kendi değişkenlerini belirleyebilme kapasitesine sahip olarak yaratılmış bir tek insan bulunuyor. Sadece insanın bu şekliyle hareket edebilir olması, ondan hariç olanların kesin kıstaslara tabi edilmiş olması, varlığın tamamının madde hükmünde, âlâ kaderde, halisane bir cihetle insana hizmet üzere var olduğunun önemli bir göstergesidir. İnsana hizmet edecek olan şey, Madem ki ona göre takdir edilmiştir kudret bu takdiri zaman formuyla beraber yaratmış olmalıdır. Gerektiği mekanda bu varlık cihetini ifade edebilecek olan maddenin kendisine denk gelecek olan insana hazır ve nazır olması büyük bir sistemin içerisinde küçük bir sistemin de en az büyük kadar hareketli olmasını gerektirir. İşte bu manadan bakılınca varlığın hiçbirisine basit, kolay, halledilebilir bir sistem gözüyle bakılamaz. Bu durum aynı zamanda alemler içerisindeki herhangi bir küçük yapı taşının kendine has usulüyle gereksiz olduğu fikrine kapılmamıza da engeldir. Var olan ne varsa kendine has ve kendine göre çizilmiş kudret içerisinde hisseyi ala üzere vazife başındadır. Onun kaderi onun üzerindeki kudret tayininde ruha tabiyet üzerindedir. Bu yüzden bedenimiz hasta olabiliyor. Bedenimiz maddi özelliklerle tartıya konulabiliyor bedenimizde meydana gelecek her türlü arıza maddi koşullar göz önünde bulundurarak algılanabiliyor. Ancak bir hakikat var. Ne zaman ki ruh bu beden maddesine mecbur edilecek bir sistematiğe getiriliyor, o gün ruh maddenin bu özelliğinden kurtulabilme çabasına girişiyor. Elbette, bu kudretle tutulmuş ve mecbur edilmiş görülüyor. O halde ruh mu maddeye mecburdur yoksa madde mi ruha mecburdur? Arada bir mecburiyet ilişkisi kurmak mümkün görünmüyor. Anlıyoruz ki ruh belli bir muazzede de allah Zülcelal tarafından insanın beden kabına mecbur edilmiştir. Bu ifadeyi zeytinyağı ve su karışımını göz önünde bulundurarak anlayabiliriz. Normal şartlarda zeytinyağının suda karışması beklenilemez. Ancak çok farklı yöntemler uygulanmalı. Bu uygulanan yöntemlerle zeytinyağı suya sadece bir müddet boyunca mecbur edilmelidir. Belli bir zaman boyunca karıştırsanız bile karışım devam ederken zeytinyağıyla suyu sanki karışmış gibi görebilirsiniz. Ancak karıştırma işlemi sona ererek zeytinyağı ve su kendi haline bırakıldığında zeytinyağı yine toplanarak sudan ayrı bir özelliğe sahip olduğunu açıkça beyan edecektir. Yeryüzünde, Ruhun kendine has nur özelliği taşıyan fonksiyonu maddeyle bu manada zeytinyağı ile su gibidir. Sürekli bir dönüşüm mecburidir. Alemlerin tamamının dönüyor olması. Evrende bütün gördüğünüz gezegenlerin ekliptik bir yapıyla yani iki merkez taşıyarak dairesel olmadan dönebiliyor olması Aynen zeytinyağıyla suyun karıştırılıp da varlığın varmış gibi gösterilmesine vesiledir. Şayet bu karışım yani hayat döngüsü olmasa ruhumuzun beden kabında varmışçasına yürüyebilmesi, hissedebilmesi, yaşayabilmesi mümkün değildir. Peki sual tekrar başa dönerek ifade edilse Zeytin yağı mı suya muhtaçtır, yoksa su zeytin yağını mı? Bir dönüş felsefesi içerisinde bu dönüşü reddeden kimse o reddettiğine mecburdur. Madde ruha mecbur değildir çünkü madde suyu redd suyun zeytin yağını reddetmesi gibi ruhu reddeder bir yapıya sahiptir. Ruhun dikey yani frekansatif hızına karşılık maddedeki elektron etrafında dönen çekirdeğin dönüş mantığı bu ibarenin anlaşılması için itici bir güç hükmündedir. O halde bedenimiz varlık ve mevcudatın tamamı ruhun bedende durabilmesi için dönüyor ve ruhun kendi içinde durmaması için onu reddedercesine bir fiili kendisine verilmiş emir dairesinde gerçekleştiriyor. Bu gerçekleşim sürecinin duracağı ise bu reddiyenin hükmü kadar da varlığınca açıktır. Aynı zamanda bir başlangıca da önemli bir işaret taşır. Madem ki bu dönüş hükmünde bir şeyi varmış gibi göstermek üzerinedir, reddediş kaderine takdir edildiği için Elbette bu gerçekleşecektir. Bu gerçekleşim süreci hiç şüphesiz kıyamettir. Kıyamet işte bu manada bu dönüşümün yani bardağın karıştırılmasının durdurulmasıdır. Bu durumda gerçek ve hakiki olan itici güç ortaya çıkar. Zamanda mekan toplanılarak dürülür. Yani ibarelerin tamamı Kur'an-ı da bilimsel bir biçimde ifade edilmiştir. Bu teknik ruhun dünya hayatında varlığı için bir gereklilik olarak Allah-u Zülcelal tarafından takdir ve ikram edilmiştir. Bu ikramın en önemli farkındalığı ise tevekküldür. Tevekkül işte bu manada madde ile insan arasındaki ilişkinin Anlaşılıp kavranıla bilmesi adınadır. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.